9,087 ile 15,31'i toplamamız isteniyor. Şimdi videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeye çalışın. Bence bunu rahatça yaparsınız. Ha, diyorsanız ki ben daha yeniyim, ondalıklı sayıları toplamaya çok yeniyim, o zaman bakın nasıl çözüyoruz. Şimdi nasıl çözüldüğüne hep birlikte bakalım. Bu sayıları alt alta görüp de toplamaya hemen başladıysanız, hemen bu şekliyle başladıysanız, yani 1 ile 7'yi toplayıp 8, 8 ile 3'ü toplayıp 11 bulup devam ettiyseniz, bilin bakalım ne olur? Hata yapmış olursunuz. Çünkü bu iki sayının basamakları alt alta yazılmamış. 1 ile 7 toplamak binde birler basamağı ile%de birler basamağını, 0 ile 5'i toplamak, onda birler basamağıyla 1ler basamağını, 9'da 1'i toplamaksa birler basamağı ile 10 basamağını toplamak olur ve bu da yanlış olur. Öncelikle bu iki sayının basamaklarını alt alta getirmemiz gerekiyor, hizalamamız gerekiyor. Bu soruyu doğru çözmemiz için en önemli nokta işte bu. 9 0.87'nin altına virgülleri alt alta getirerek 15 virgül e yazıyorum. Şimdi daha doğru görünüyor, öyle değil mi? 9 virgül bir şeyle 15 virgül bir şeyi topluyoruz. Sonucumuzsa 24 virgül bir şey olacak. Burada da görebileceğiniz gibi 9 ve 15 alt alta gelmiş, o zaman toplamaya başlayabiliriz. En sağdan yani en küçük basamaktan başlayacağız. 7'in altında bir sayı yok. Yani 15,31'in binde birler basamağı boş. O halde buraya 0 yazabiliriz. 7 artı 0 dedik, 7 etti. 8 artı 1, 9 eder. 0 artı 3 ise 3 eder. Virgüle geldi hemen virgül de koyalım. Birler basamağında 9 artı 5 var. 9 artı 5, 14 eder. 4'ü yazalım. 1'i onlar basamağına taşıyalım. Onlar basamağında ise 1 var. Elimizde bir onluk vardı. O halde 1 artı 1, 2 eder. Sorumuzun cevabı ise 24,397. Hepsi bu.